Daha sonra ünlüler arasında, bir esel dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu oyunu ünlülerin en güçlü oyuncularından Adem kazandı. onunla Ziran Pazar günü ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Ve bu oyun ünlüler için, ya tamam ya da devam maçı olacak.